Merhaba, damar tıkanıklığı denince tabii ki insanların aklına anji, balon, stent ve tabii ki bypass geliyor. Hele eğer stentiniz varsa o zaman bu stentin tıkanmasından, yeniden tıkanmasından endişe ediyorsunuz. O yüzden stentin tıkanmasının nedenlerini araştırıyorsunuz, neler yapabileceğiniz konusunda bir ev ödeyi hazırlıyorsunuz. Benim daha önce stentle ilgili yapılmış videolarım var. Arzu ederseniz onlara bir bakabilirsiniz. Bu videoda ise bir güncelleme yapacağız ve son yayınlar çerçevesi içerisinde özellikle stentin tıkanmasına neden olan risk faktörlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun yanında eğer stentiniz varsa bu konudaki kişisel tecrübelerinizi de lütfen videonun yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız efendim. Bütün işlemlere bakıldığı zaman tanısal olarak yapılan anjo işlemleriyle balon stent işlemlerine bakıldığı zaman balon stentin neredeyse stentin iki katından fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Yani çok ciddi bir şekilde uygulanan bir tedavi yöntemi. Ve tabii ki stentler ilk başlarda yeniden tıkanma oranları çok yüksek olduğu için ciddi sorunlar yaratmıştı. Fakat zaman içerisinde stent teknolojisinin gelişmesiyle beraber başlarda %40 düzeyinde olan stentlerde yeniden tıkanma olayı günümüzde artık tek rakamlara doğru gidiyor. %10'un altına düşmeye başlamıştır. En son küçük değişik bir örnek vereyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.100.394 kişide yapılan bir çalışmada 2009 ile 2017 yılları arasında Çıplak stentlerde yeniden tıkanıklık gelişme oranı %2.6'dan 0.9'a inmiştir. Yani çıplak stente suçlamaktan biraz çekinmemiz gerekiyor. Buna karşın ilaçlı stentlerde ise oran %5.4'den 6.3'e yükselmiştir. İşte bir iyi haber bir de kötü haber. Dolayısıyla stentlerde şimdi yeni yeni ilaçlar kullanılmaya başlanıyor. Son 3-5 sene içerisinde önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler bu çalışmaya yansımamış durumda. Peki risk faktörlerine bakalım. Cinsiyet, erkeklerle kadınlar arasında önemli bir fark olmadığı ortaya çıkmış. Fakat biz biliyoruz ki damar tıkanıklığı özellikle kadınlarda menopoz sonrası çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Onun için kadınlar damar tıkanıklığından muaf değiller. Ve böyle bir düşünceden lütfen uzak dursunlar, mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. İkinci faktör yaş. Yaşa bakıldığı zaman bir 50-59 yaş grubu ve özellikle 55 ve 70 yaş grubu ortaya çıkıyor. Bu yaşların üzerinde stentlerde tekrar tıkanma olasılığı riski artıyor. Çok önemli bir faktör sigara. Sigara içenlerle içmeyenler karşılaştırıldığı zaman %17 ile %29.6 civarında bir oranla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da ne demektir? Stent olan sigaradan uzak durması gerekiyor. Geldik en önemli soruna şeker hastalığına. Şeker hastalığına bakıldığı zaman şekeri olmayanlarda da %23 oranında stente darlık görülürken şekeri olanlarda da %50 oranında görülmüş. Gerçekten çok yüksek. En ufak oranlarda bile %4.4'e 10.8 gibi gerçekten büyük bir fark var. O yüzden şeker bence önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle insülin bağımlı şeker hastalığınız varsa lütfen buna dikkat ediniz. Bir de buna bağlı önemli bir sıkıntı daha var. Maalesef damar tıkanıklığının hızını artıran bir etken de böbrek yetmezdi. O yüzden şekerle beraber onu da lütfen bir not olarak düşelim. Geldik hipertansiyonu. Hipertansiyonu olanla olmayanlardaki damar takistten tıkanıklı olanı %37.5'a 47. Yani hipertansiyonu bir birisi faktörü. O yüzden tansiyonunuzu mutlaka kontrol altına almanız gerekiyor. Geldik. En önemli kahramanımız kolesterolü. Ve kolesterolü alt gruplarında bakacağız. Yani iyi huylu kolesterol, kötü huylu kolesterol, bütün bunları göreceğiz. Ve baktığınız zaman kolesterolü yüksek olmayanlarda tıkanıklık oranı grup içerisinde %18, kolesterol grubunda ise 34.3. Yani kolesterolü yüksek olanlarda tıkanma oranı fazla. Alt gruplara baktığınız zaman kötü huylu kolesterolünüz yüksekse, iyi huylu kolesterolünüz düşükse gene bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Geldik ince detaylara. İnce detaylarda hangi damara stent takıldığı? Bizim sol ana damardan çıkan elydi denilen bir damarımız var. Ona takıldığı zaman burada risk, darlık yeniden oluşması açısından yüksek. Ve aynı zamanda damarların ilk bölümlerinde olduğu zaman da gene damarda yeniden tıkanıklık olma şansı oldukça yüksek. Peki stentin uzunluğu bir faktör mü? Evet stentin uzunluğu da bir faktör. 10 mm'nin üzerinde ise o zaman ne yapıyoruz? Biraz daha risk açısından sıkıntıya girdiğimizi görüyoruz. Başka diğer önemli bir konu daha var. O da stentin sayısı. En çok bunu merak ediyorsunuz. Genelde 2'nin üzerine çıkıldığı zaman yeniden darlık olma şansı oldukça yüksek oluyor. Bunun yanında önemli bir faktör daha var. O da şu. Genellikle 1-2 stentle 3-5 stentlik grup çalıştırıldığı zaman 3-5 stentli olanlarda yeniden darlık olma şansı yüksek. Bu da gayet normal bir şey. Son olarak da teknik gelişmeler ve ilaçın tipiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani daha doğrusu stentin tipiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir ilaçlı stentlerimiz vardı. Şimdi bundan sonra dediğim gibi damar tıkanıklığının iltihabi yönünü baskılamak amacıyla bağışıklık sistemimizi baskı altına alan ilaçlar kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi sirülümüz, öbürü pakletaksel. Bu ikisinin arasında önemli bir fark olmadığı görülmüş. Ama dediğim gibi teknolojik olarak gelişmeler devam ediyor. Tamamıyla ideal, mükemmel bir stente henüz ulaşamamış durumdayız. Ve 10-15 senelik elimizde çok güçlü araştırmalar maalesef yok. O yüzden önce tedbir sonra tevekkül deyip tedbirleri almanızda fayda var. Bu risk faktörleri içerisinde benim en çok önemsediğim şeker hastalığı, Şeker hastalığına bağlı özellikle insülin kullanıyorsunuz. Çok dikkat edin. Hipertansiyonunuz varsa onu kontrol edin. Mutlaka mutlaka kolesterolünüzü düşürmeye çalışın. Ne kadar düşürseniz o kadar yararlıdır. Sigara için bir şey söylememe gerek yok. Kilonuzlu mutlaka fazlanız varsa düşürmek zorundasınız. Ve düzenli olarak egzersiz şart. Bakın düzenli olarak egzersiz şart. Onun altını çiziyorum Yoksa arada bir yaptığınız egzersizin hiçbir anlamı yok. Son olarak da eğer... Damar tıkanıklığınız, stentiniz, balonunuz, bypassınız varsa size ideal olarak bitkisel beslenmeyi önerebilirim. Efendim benden bu kadar vaktinizi aldım. Özür diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.